<gülüyor> Bizde yok. Biz, biz... <gülüyor> Erkek grubu kitap okumaktan kaçıyor. Burada terasa. Terasa bak çok güzel ev bu arada maşallah. Kaçımızı kaşıyalım. Çok enteresanmış valla. Ben de Eskişehir'e taşınıyorum anasını satayım. Ya arkadaşlar gel gel. çok ciddi ben bir şey de, söyleyeceğim. De, çok çok ciddi bir şey bu. Yani Baboli ile biraz muhabbet etmişti. İstanbul'da bu ayarda bir ev tutmaya kalksan. Bak abartsız söylüyorum. 30-40 bin liradan aşağı tutamaz Mümkün değil yani. Ama şehir dışına çıktığın zaman çok uygun. Yani çok normal yani olması gerektiği gibi oluyor ya. Abartma <gülüyor> ne ya ya. ya Koyayım. Baktın 30, mı bir böyle evlere? Yavrak kafası. Uzaklarda tutarsın bu arada onu. Amına koyayım. Yıldır yani. Bir yıldır ev bakıyorum, her yeri inceliyorum. Abartma diyor ya. Gir bir yazdan sahibinden e. Abi sakin. Ya oğlum, kızdığımdan değil. Ha bilmeden konuşuyor ya. Ona sinirleniyorum. Bir gir bak. harbiden çok pahalı yani. 30-40'a yine iyi bile böyle bulursan. <gülüyor> Sen bir de onu al mesela caddede bak öyle bir. Ya yok, bir yok lan caddede de mümkün 100. değil. Şu an en son galiba duyduğuma göre sırf Acerkent'te kiralar 130 bin lira falan olmuş aylık. 130 bin liraya 140 bin liraya daire veriyorlarmış. Kira çılgınlık. Kuyayım. Bağdat Caddesi'ndeki ortalama olmuş böyle normal deniz gören falan evler değil yani normal apartman daireleri 13-14 bin liradan başlıyor. 16 bin liralar, 15 bin liralar. Normal ev ha. Ama konumu Bağdat Caddesi. E bizim sizinkiler biliyordu. 2 e, artı bir evler var. kaç para oldu? 10 bin lira. 10 bin lira oldu değil mi? Bence net müdahale ederler. Ben söyleyeyim bu çok anormal bir durum yani. Bu artık uçtu abi. Artık evin varsa kendin belirliyorsun yani fiyatını. Şöyle ge oldu. Geçen gün bir yasa duydum Sizin ya. Sizin verdiğiniz kiralarla ben kredi çekip bu evi satın aldım. Düşün yani ya. Buna kesin müdahale etmeleri lazım. Biz 550 veriyoruz 2 artı bir Bursa'da. Ya var oğlum benim İstanbul'da da var. Ha çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Eski, Eski kiracılarda da bu tarz evlerde 5 bin liraya 6 bin liraya kalanlar ve direnenler var. Sürekli davalılar. Çıkmıyorlar evden. Ev sahibi dava açmış. Öyle kapışıyorlar ama işte milletin yan dairesi 30 bin lira 40 bin liraya tutmuş adam. Soldaki e, evde 6 bin liraya oturuyor mesela. 5 bin liraya oturuyor. Çok çılgın durumlar var. Ya yok abi şöyle düşünün bir sokak var üç tane daire var biri 15 bin diyor pardon biri 20 bin diyor diğeri 15 bin diyor diğeri de diyor ki ulan benimki hızlı gitsin 11 bin diyor aslında o üç evin yani 11 bin'e koyan herifin evinin değeri aslında 2 bin lira oradan bir yer çekerif bakıyor ki, olan en ucuz bu bunutayım ya yani artık fiyatı e, mülk bölge sen bunlar artırıyor ama artık yani kira işi, ev sahibi ne koyarsa onu koyuyor yani kulaktan kulağa da bir de gidiyor mesela arkadaşlar ayıp olmazsa yazmak istemeyen olur ailelerinizle yaşıyorsunuz vesaire şehir fark etmek sizin kira miktarlarınızı abartmadan bir yazsanıza çete. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Evet. Bence ama şu eski kiracı değil de böyle bir buçuk iki senedir oturanlar yaz. Bir bakayım şöyle bir genel hani annesi babası vesaire duyan tek yaşıyorum BİKA demiş Hugin. Ankara 8K var. Beylikdüzü 1500. 2350, 2400, 4500. Şöyle yazın. Fiyat kaç artı kaç şehir? Şöyle bir bakayım ya. ya bize, abi şey de önemli ya. Ya mesela bazı ev sahibi var. Eski oturduğu şeyi kiracını çok seviyor. Ona göre mesela benim etrafımda birçok ev sahibi arkadaşım öyle yaptı yani istemiyorlar bu devir e, bu şekilde kullanmak istemiyorlar ve az zaman bazı ev sahibi var eski kiracının evinden çıkar bak uyguluyor adamlar çıkartıyorlar yeni kiracıyı iki katına falan alıyor yani evet yani o da ya önemli benim hani bizim de var dairemiz benim babam da zorlamıyor yani hani durum anlaşılır ev sahibi kiracı <gülüyor> öyle abi ki, hani biraz sen aldım ben adım atayım ben seni zora sokmuyum ya öyle olması belki... lazım zaten bizim de yani kiracımız var mi? o da öyle yani caddenin ortasında mis gibi ev valla yani 3000 mi 3250 mi ne ödüyor hala hiç biz dokunmadık bile ne yapalım insanların durumu belli emekli insan ne yapacaksın ama öyle değil işte benim bir önceki ev hatırlıyorsunuz belalı ev vardı ya alttan taşan geçen gün baktım ilanda Hatırlayın ben o eve taşındığım zaman evin satılık fiyatından bahsetmiştim. Taşındığımda benim ev sahibim orayı almıştı. Kaç almıştı? 2 milyon 800 almıştı. 2 milyon 800'dü ve diyorduk ki o şu an aynı ev, benim oturduğum çıktığım ev bir sene sonra ilana koyulmuş. Dün gördüm. Kaç paraya satıyor? 15 milyon 600 bin lira. Bir yıl 2 milyon 900'e aldı. 15 milyon 600 tarzı bir şeye satıyor. Dün gördüm böyle dumur oldum amına koyayım. Nasıl olabiliyor diye. Ve ev yani biliyorsunuz. Bir yıl geçti bak. Bir yıl geçti. Ben 3.5 katını istediler abi kiran. 3.5. Benden şu an tam 2 katını istiyor. Senden 3.5 katını istiyor. Kaça tutmuştun sen evini? Ben 1.900'ü tutmuştum. Ben yani insanlık hep dedim ki %60 ben kendim zam yapayım hani dedi. Hani FF'ye girmeyelim. Devam edelim hani bir sıkıntı yok. Tabii normalde %25'e de kabul çıkıyorum. edebilirsin biliyorsun yani, değil mi? Yani %60 dedim hani düz yapalım diye. Dedi ki yok o fiyatları kabul etmiyor sayfa. İyi dedim keyfi bilirim. %25'i öderim dedim o zaman. Ha e, öyle bak. Öyle bir duruma giriyorsan bence yani bildiğim kadarıyla konuşacağım. %25 şu an net yasa çıktı ya. Gidersin baba gününde, 125 arttırıp yollarsın. Sonra da dersin ki yani öyle. beni dava et dersin. Ondan sonra yürür gider o. Ben bunu anlamıyorum yani. Yasa çıkmış 125 diye. Hadi diyelim bunu sömürmeyin. Hadi diyelim bu, bunu kabul etmeyin. E %46 mı ne zaten? O yasanın öncesindeki hali değil mi tefe tüfe? %46 mı ne oldu? Yani değişiyor. %30. %39'du. %46 oldu. E şimdi sen adama gitti. ben %50 hatta %60 arttırayım dediğin zaman yok baba diyorsa o zaman diyeceksin ki tamam al %25'ini arttırdım verdim. Davalaşalım diyeceksin. Başka çaresi yok. Başka yol. Yani bu ülkedeki zengin insanları bir oturup düşünüp aynaya bakması gerekiyor. Yani bu kadar acımasız olunmaz. Hepsinden bahsetmiyor. Parası olan insanlar daha da böyle doyumluca davranıyor. Evim var demek. Paran var anlamına geliyor değil mi? Ev sahibi. Hani buradan paran olduğu ortaya çıkıyor. Hala oradan gelecek ekstra bin lira, iki bin lira içi. Oradaki ev sahibi olmayan insanı öğrenciyi veya böyle bir işçiyi bu kadar yorucu, bu kadar zam yapacak alem nedir? Bu insanların bu para aşkı nedir? Bu kadar anlam veremiyorum. Ve şunu anlamıyorlar. Şimdi burada dördümüz diyelim. Arkadaş bir süre sonra üçümüze para kalmasın. Bir kişi de para kalsın. Bir anlamı, önemi kalmıyor ki arkadaş. Yani bu kadar zengin insanlar, parat olmayan insanları ezmeye devam ederlerse o zenginliğin de bir önemi yok. Hani ne yapacaksın yani bir yerden Hepimiz iyi olmalıyız ki daha iyi bir yerlere gelelim. Ama iyiler daha çok iyi olmak için kötü durumdakileri ezmeye devam ediyorlar ve ne hale geleceğiz böyle derse bir insan olarak bizim kendimizi çekilene sokmamız zorundayız. Çok yani. <gülüyor> Çok değiştiriyor. Bak ben evi tutarken sağ olsun Tuğuk abi benim yanımdaydı. Benim ev sahibimi de gördü. On numara aradan, adamdı vallahi. Ha. Aradan 3 yıl işte adam beni telefonda tehdit ettiye. diye. Atabiliyor muyum? Cidden cidden çok komik yani. Ben ne yapacağım bunun üzerine? Ben tefetüfe neyse yüzde 25. Öyle yapacaksın. Ne çıkmayacağım? Ben avukatımla görüştüğüm zaman yani ben kendi durumla ilgili konuşmuyorum. Normal yapılması gereken oymuş. Asla kirayı geciktirmeyeceksin. Asla o arttırımı ne olduğu bilmiyoruz, ne olacak bilmiyoruz deyip ödememezlik yapmayacak mısın? Yüzde 25 normal yasa gereği araştıracaksın onu. 36 mı tefetüfe neyse işte. Yüzde 25 üstüne koyup günü gününe öde deyip mücadeleni öyle vereceksin. Yani parayla ilgili kısımların kusursuz işlemesi gerekiyor ki sen davaya çıktığın zaman, mahkemeye çıktığın zaman daha doğrusu ben kardeşim kiramı arttırdım. E, gerekli olan parayı da yolladım. Ben evde bulamıyorum. Mağdurum dediğin zaman zaten korunuyor musun? Yani hani böyle bir şey yok. Ama kimisi şu hatayı yapıyor hiç ödemiyor. Kirasını yollamıyor. Güya hani cezalandırıyor. Bu işte yemiyor. Ödeyeceksin. Yapacak bir şey yok. E ödediğin sürece nereye kadar devam edecek? Abi var bunun yani. şeyleri. Yani ne bileyim gerekçeleri oluyor. Bil, bakın ben bu konuda uzman değilim. Baştan söyleyeyim. Çette avukat abi. da vardır. Bu işe bakan da vardır ama Ya bu işte ama hep bir avukatlar Ya bir de ediliyor. onu da geçtim. Huzurun kalmıyor ki abi. Abi aynen ya. Onu yani, lanet e, olsun avukatına da davasına da. Yani, evet yani. Senin ev sahibi vır vır vır sürece ne kadar lezzet alabilir. Hayat kalitesi ne kadar? Ya. İkide bir seni arayan, rahatsız eden bir de işte ne bileyim çok saçma ya. Çok kötü o, oğlum. Gerginlik oluyor. Şuranı oturuyor çok yani. Bak burana oturuyor. Ben bir önceki eve ne kadar eveste çıkmıştım. Daha taşınalı 6 ay olmadan ev sahibinde problemler yaşamaya başladım. Verilen Sözler tutulmadı, davranış değişti ve konu sadece kirayla ilgili de değildi. Yok benim dövmem varmış, bilmem neyim varmış böyle saçma sapan mevzulara dönmüştü. Ben de huzur, muzur kalmadı abi. Benim depresyonu ya bayağı depresyona girdim hatırlarlar yani. Ha yeni bir başlangıç yapayım dedim. İşte bir mutlu Mesut yayınlarımı yapayım, bir organizasyona girelim, daha biraz daha geniş bir yer tutalım hep beraber bir şeyler yaparız falan derken öyle saçma şeylere döndü ki tavırlar değişti. Ya vallahi yani ben anlayışlı ve böyle bu tip işlerle uğraşmak istemeyen biri olmasam burun buruna girersin yani. E böyle yaşantı mı olur oğlum? Ya böyle mutlu huzur huzurlu yaşayabilir misin bu şekilde? Olmaz. Ha, tamamen insanlık ya. yani. Ben Edirne'de öğrenciyken benim ev sahibim öğretmendi. Adam iki sene zam yapmadı. Üçüncü sene de hani rica etti ya dedi. Biraz olsa da dedi hani artırım yapabilir miyiz dedi. Hani bizim de ihtiyacımız var dedi. Öyle zam yaptı. O da çok düşük bir zamdı. Ama buraya geldim. Abi, Dur bismillah otur konuşmamışız bile. Üç buçuk katını istiyor yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olmaz abi. Herkes ıı, şeyi yani herkes kiracısını düşünerek kiracı da ev sahibini düşünerek hareket etmeli. Mesela size çok farklı bir şey anlatacağım. Burada bir bölgede site ismi vermeden bir site düşünün. Villa sitesi tamam mı? Ve normalde piyasada bu villaların değeri şu an ilanı şu an girmek istesen 40.000 liralar 50.000 liralar tamam mı? Geçen gün öyle bir sohbet arasında bir emlakçıyla görüşürken bir ev sahibiyle kiracısı davalık olmuşlar. Kiracı kaç para ödüyormuş? Şu an 45.000 lira olan bir eve kaç para ödersin? 6.000 lira ödüyormuş. Pardon 5.500 mi 6.000 lira mı ne? Kiracı asla çıkmak istemiyormuş. Ondan sonra olay çıkartıyormuş. Mevzu çıkartıyormuş. Düşünsene şimdi sen 45 bin liraya bir tane ev tutuyorsun yanda komşun var komşunla konuşuyorsun komşu diyor ki ben 6 bin lira veriyorum baba diyor. O adam da yanındaki de aynı ev, hiçbir farkı yok. O da 45 bin lira veriyor. Şimdi ev sahibi ona diyor ki o eski kiracısına 2 sene 3 sene önce fiyatlar böyleydi oğlum. Diyor ki arttıracağım. Yani normalde 40 bin lira buralar. Ben de sana diyorum ki 20 bin lira alayım senden. Ondan sonra otur. Evin sahibinin de bine yakın tapusu var. Yani çok böyle ciddi evleri var adamın. Finansörmüş zaten. İşte müteahhitlerin finansörü söylüğünü yapıyormuş bilmem ne. Düşün o insan altı buçuk, Mesela bu da yanlış. Yani inatla altı bin ödeyeceğim diye kavga gürültüye girmek de bence yanlış. Öyle bir ortam için söylüyorum. Müstakil ev. Altında son model ya. arabalarım var bilmemlerim var. Altı diş gösteriyorsun mesela. E o ev sahibi triggerlanıyor tabii. Ne yapmış şimdi? İlana koymuş. Evi satıyor. Bir de yüksek ihtimal uyuzluk olsun diye de evi normal ederinden çok da altına satıyor. Ne o evin içindekinin huzuru var ne ev sahibinin huzuru var. Yani ciddi bir savaş var şu an böyle. Millet birbirini parçalamaya çalışıyor ya. Yazık günah vallahi. Abi e herkes birbirinden, abi. birbirinden koparıyor. Bu fiyat aralığı çok küçük ama yani kimisi de var. Hani ya bu ev kiracı için de dahil ev sahibi için. Abi bu işin tamamıyla bak tamamıyla bence şahsi görüşü ee, anlayış. Karşılıklı anlayış yani. Evet. Sen gelip birini telefonunu arayıp teyit edersen ya da sürekli işte yok şöyle böyle falan dersen yani o zaman o adam da hukuki olarak e, öyle mi? Tamam o zaman Tabii sen canım. benim huzurumu kaçırır. Bir de oğlum de dikkat hakkı. et Holmes davranış ya. Seninle mesela ya şimdi abi. isim vermedikçe bir problem yok. Bu adamın ev sahibi çok tatlı bir adamdı biz hatta Tabii konuştuk canım. ettik çıktığımız zaman holmes'e evi ayarlayıp işte holmes'ün babası ben holmes gittik öyle tanışmaya adam nasıl tatlı biliyor musun çıkınca dedik ki ulan on numara adammış kral adam yani işte böyle Vallahi ev sahibin abi. olacak falan dedik bir buçuk ikisi bu olaylar oldu zamlar geldi falan holmes bana bir şeyler anlatıyor çıldırırsın ben hep holmes'e şeyim böyle sakin ol sen yapman gerekeni yap agresyon yapma kiranı öde ama adam öyle bir zorluyor ki ya gencecik adam abi bu 23 yaşında 24 yaşında adam sen fabrikatör adamsın sürü malım mülküm var. ya böyle olmamalı. Nerede kaldı abi? Abi kardeşlik bilmem ne. Abi, Garip geliyor bana ya. Adam, ya insan ad var, adam insan ben evi bana duydu ki işte ben gençleri severim. Gençleri falan severim. En son telefonuna bana kes sesini ergen mergen falan ha, şeyler diyor. iş yani. buralara döndü yani. Ya, ne kadar ayıp ya. Ha onun oradaki raconu ne? işte benden ağzımdan da bir şey alacak ki dava açacak. Neyse ya insan, ya, in insan ya. abi. insan bak. Harbiden insan. Ben harbi bak, diyordum ki ulan çok iyi birine denk geldik. Ama Tuğuk Abi o zaman da demişti al. Her insan sıkıştı mı? Asıl o zaman tipini gösterir bazen diye. Tabii. Ben sana şey anlatayım kardeşim. bu. Karın tokken herkes Burayı, iyi. Tabii canım karın tokken herkes melik. Söyle babalı. Buraya alırken adama dedim ki ya ben bu evi çok beğendim. Kendi evim var. Almak diyorum. Yani kredinin tamamını vermiyorlar evi değer ve adam bu evi satarken de eski fiyata göre satışa çıkar. Hala zam yapmaz ya. Yani. Uygulama fiyata kötü bu evin ederine göre. Adamla oturdum konuştu. dedi böyle böyle. Yani şu devirde insan kardeşine paranın yarısını verdi, kalan yarısını benim evim satıldıktan sonra ödeyecek. Baksana evi abi satılı, diğer ev satılıta şu anda ve devlet yeni bir kanun çıkart. Kanun demeyeyim de vermiyor şu anda kredi verilmiyor abi. Ben evimi satamıyorum. Öyle duruyor. Kimse çünkü müşteri buluyorum. Geliyor. Adama kredi çıkmıyor. Alamıyor böyle dedi evi. Gittim bu evi aldığım adama dedim ki böyle böyle bir durum var. Ben ev satılığa çıkardım ama hani bekliyoruz öyle. Satılmıyor bir türlü. Kredi vermiyor. Sıkıntı yok dedi ya. Sen kendinledir. Rahatse dert değil. ki bir gün satacak dedi. Ee, ödersin dedi. Tamam demedi. Allah razı olsun. Yani böyle insanlar da var. Yok, i̇yi ya. Yani. Ben çok şanslıyım o açıdan. Evet, sen şanslı yere düştün. Helal olsun yani adama. Çok çok az kaldı böyle şeyler. Yani Aynen öyle. Ya böyle bazen geziyorum ilanlara bakıyorum arkadaşlar. İlanların, satılık ilanların çoğun yanında açıklama olarak Arapça yazıyor arkadaşlar. Her yerde Arapça çeviri var. Yani İ ilan Türkçe altında aynısının Arapçası, başlık Türkçe yanında Arapça var. Ve fiyatlar aşırı uçuk. Yani bu niye işte? Araplara satalım. Yurt dışarıdan gelen insanlar alsın diye. Ama evler uçuk. Hani fiyatı o değil. Arıyorsun, konuşuyorsun. Diyor ki işte 6 daireli bir apartman burası diyor veya işte site diyor. E zaten %80'ini sattık Araplara diyor mesela. Adam bir de bunu sana söyle Diyor. ha tamam teşekkür ederim biliyorsun kapatıyorsun. Çok boktan bir durumdayız ya yani vallahi ne olacak e, abi, bilmiyorum. Bak benim dedem müteahhit yani yıllarca da müteahhitlik yapmış. Bir sürü de dairesi var. Bir tersine bile öyle bir hareket yapmadı ama yani adamın da söyledi. Hani zaman zaman ev fiyatları artar düşer ama cidden şu anki ütopik bir durum ya. Hani yüzde yüzde bin artar mı anasını satayım ya. Yani, ya bak Allah çapsın biz, ar biz arkadaşa ev bakıyorduk yani tabii evin şeyi olmaz ama. Bak Allah belamı versin duvarları kırık musluğu falan olmayan evleri 2,5'a 3 şey ya. yani ki bu tek oda falan ev yani. Neler vardı. da? Böyle apartman falan bitik yani. yani. Apartman 45 senelik falan yani. Vardır çetede illa belki öyle hani taşınmak için eve bakan falan. Biliyorlardır yani. Çok çok acayip abi. Valla ben yani şu an şeye ben bir tek şeye üzülüyorum. Hani cidden üniversitesini bitirip bir işe atılmaya çalışıp bana geçen bir tane çocuk yazmıştı. Çocuk işte şey yazmış abi yani. isminin o bölümü de okulda vermeyeyim. Bilmem ne bölümü okuyorum. Ben yarın öbür gün bir işe gireceğim. Girdiğim zaman hadi askeriyenin üstünü alayım. Ne noktaya gelecek? diyeceğim yani. Hani bir eve çıksan çıkamazsın. Araba desen zaten. Geçen gördüm. 30 senelik arabaların fiyatları falan 200 bin liraya falan çıkıyor. Çok Onlar değişik. çok fena zaten ya. ya Garip oğlum. Arabayı yani... alsan süremiyorsun. Çok deli gibi benzin. <gülüyor> hadi Farklı benzin yani. Ya hey, hadi bak yine bunu diyoruz. Hadi benzin diyoruz ya artık. O sefer geldik yani. Hadi benzin neyse olduk ya. Halbuki hadi benzin neyse diyebileceğim bir benzin değil o. Eskiden zam gelen total zammın fiyatına benzin alıyordun. Direkt. Öyleydi. Abi. Bizim ev 2.8 milyon abi. 120 200 almıştık. İşte o acaba 2.8 yani. milyon mu kardeşim? Yani ama önceden 120 paraydı. Şimdi 2.8 para mı? Değil mi? Bence bence her türlü daha yüksek abi. Yani o aradaki farktan daha yüksek. Yani. Hani o zamanın 100 bin lirası ile şu anın bence 3 milyonu arasında yine fark vardır. Bilmiyorum ne zaman aldılar da. Vallahi Allah kolaylık versin yani hani hepimize. Hepimize. Sıkıntılı durumlar. İnşallah geçecek yani. İnşallah geçer. İnşallah maşallah. Ya bırakide Amerika ya. <gülüyor> Bir de hep böyle arkadaş arasındaki bu tarz konuşma. Sonunda hep böyle ona bağlanıyor ya gidek Amerika'ya ya falan. Ya dedim, sigarayı, böyle, gözlerimi de ben de deli gibi okuyorum. <gülüyor> Yazdıkları her şeyi böyle vut vut vut okuyorum şu an. Yardırıyorlar çünkü görüyorum böyle işte zorluk yaşayanlar falan da var. Sonra gidip gidelim Amerika'ya oluyor. Ya abi öyle canım burası burada sadece oyun oynayıp eğlenmiyoruz. Dertleşiyoruz işte ama Amerika'ya gidecek. Son gelen donak al. Oğlum öyle deme lan, Amerika'da do, şey galon benzini 1 dolar arttı. <gülüyor> Konusu böyle boşanları var. Çok seviyorum adları. Lan galon arttı mı? Ya abi ne yapacağız arabayı ya? Şey skateboard. Men skateboard. Pikes. Piskilet oğlum ya. Piskilet ya baba. Kaliforniya. Altına kay kay. Ya, burada en güzel şey izlenir şu an. Amerika'daki market fiyatları. Amerika'daki araba fiyatları. Açayım böyle tribe girelim hep ya, beraber. Abi e? izlemeyelim. Biz <gülüyor> çekelim diyorum bak. Yok oğlum. Burada abi bu... izlemeye gerek yok. Benim amcam geldi. Adam 30 senedir Amerika'da yaşıyor. Çekeyim çekeyim anlatsın anlatsın. Valla şimdi Ama bakın. Işte... Benim ablam biliyorsun şu an Türkiye'ye geldi o. Amerika'da yaşıyorlar. Ee, orada tabii mortgage sistemi var ya. Hani böyle. Abla Rehan yayını geldi mi peki? Ya abi, yok sen... tu Tuğçe'ye yapmaz ya. Tuğçe girmez o topa. İstemez yani ben biliyorum. Şey de... al abi ufaklığım. al. <gülüyor> Çocuk... al kalım dostum. Çocuklarla o kadar uğraşıyor ki sabah akşam vallahi buraya bile gelmiyor yani gelemiyorlar. Ee, ama o böyle anlatıyor. Tabii ki de oranın zorluklarını anlatıyor. Şimdi biz burada konuşurken böyle her şey rahat rahat gibi geliyor ama oradaki zorluklardan bahsediyor. Mesela orada da ucuz evler var dediğin yerde. Mesela o, o evin bulunduğu konum güvenlik açısından çok sığ bir bölge mesela. Baya baya güvenli yok. Ev ucuz ama nezih bir ortamı yok. O bunlarla tartışıyor bende. Ben tam tersi tartışıyorum. Çünkü bu 7 yıldır Amerika'da yaşadığı için çok böyle buraya bence hakim değil gibi geliyor. Takip ediyor uzaktan ediyor ama mesela abi en basit örneği bindikleri arabalar abi ya. Yani bindikleri arabalar bile araba olay değil. Refah seviyesini belli etmez ama iki tane son model 2022 Volvo Jeep kullanıyorlar. Modellerini bilmiyorum. Birine 300 dolar veriyorlar, birine 380 dolar mı ne veriyorlar? iki tane sıfır araba var evde. Aylık ödedikleri araba bu. Yani aylık yaklaşık 800 dolara 900 dolara yakın para veriyorlar. Ha XC90 mı ne? Aynen aynen ondan. Taksit taksi mi? Taksi değil ya. Taksit mi bilmiyorum. Aylık Kira ödüyorlar alır, işte. Bir tane var? var var. Mesela o arabanın yeni kasası çıktığı zaman gidiyorsun o yeni kasasını alıyorsun onu bırakıyorsun. Telefonları falan da öleiyor onların. Abi öyle bir durumdayız. Şey var arkadaşlar da biliyordur zaten. Yani orada adam var. Bizim Türkiye'de üretilen arabaların yani üretilendiğimde gelen arabaların motor seviyesi yurt dışında falan yok. Yani dünya cünlü markalar bile sırf bizdeki maliyet yüzünden 1.416 motor araba çıkartıyor. Oğlum yani. orada taksiler bile 3.000 motor 4.000 motor lan baktığında. Bize atıyorum x benim Amerikan versiyon arabam var diyordum ya Nissan'ı hatırla Jip'i 3 kaç? 3.400 motordu o. Niye Amerikan versiyon diyorduk? Amerika için üretilmiş arabaydı. Ama bazı arabalar buraya getirildiğinde işte o 1.9 motor geliyor mesela. Vergisi düşük olsun insanlar alabilsin diye. Öyle dokunuşlar yapıyorlar dediğin gibi. Bir Mercedes, BMW, Audi'ye falan biniyorsun burada. Orada 2000 motordan başlıyor da en'den diye. Evet memur bey bu yayın. Arkadaşlar ne alakası var? Sili bir yazan arkadaşlar var. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada bir şey kötüleme yapmıyoruz. Burada olan durumları karşılaştırıyoruz, konuşuyoruz. Bunu 5 sene önce de yapıyorduk. Niye konuşmayalım oğlum? Hepimiz bu ülkenin çocuğu değil miyiz ya? Burada bir siyaset dönmüyor yani. Genel durumu konuşuyoruz. Kiralar bu durumda. E araba durumları burada. Ne var bunun? Ne ne var bunu konuşmak? da niye? Bunda konuşamayacaksak zaten yanalım anasını satayım. Hala sili. Bir soğuktur yazıyor abi Neyse. Bu kafayla devam abi, arkadaşlar. Sen bir dört olan düşür lan arabaya bile bineme. O kiraları isteyen ev sahiplerinin evlerine sahip ol ama ama öyle yaz öyle düşün. Burada dertleşiyoruz yani bir şeyi pompalamıyoruz ki. Ben arabayı çift taktıracağım yani. <gülüyor> o adamı <gülüyor> derde mi? Al işte yani. Görüyorsun lan, Ne yapıyorsun? Yanan lan. abi yanan. Ben tüp taktırmıştım. Atiker. <gülüyor> Böyle ar ulan tüpü bir taktırdım bagajda yer kalmadı. Böyle Aynen. Bir... Ben de oturuyorum Oğlum, zaten kırk... küçücük bagaj Kırklık mı Abi bir de çok, çok da büyüktü de şey değil. Mi ya? Oğlum kırklık tüp geldiler koydular ben arabayı teslim ettim iki gün sonra aldım bagajı bir açtım bir tane tüp var üzerinde böyle göstergeler möstergeler direksiyonun sol altına da takmışlar şeyi bak diyor dört çizgi bir çizgiye düşerse diyor benzine geçir arabayı falan <gülüyor> anlatıyor böyle. <gülüyor> Ama o zaman tabii ben gaza ne kadar veriyordum? 0.60 kuruş veriyordum galiba. 0.60 kuruş 50 kuruş falandı galiba. Tüp, hatırlamıyorum. ne kadar LPG acaba? Bilmiyorum çok pahalı yani değil. Yani böyle 20'ler falan herhalde. LPG Ama bir de şey var onlarda. Fullleyince tüpü ne kadar o da var. Onları da bilmiyorum. 11 liraymış. 11 lira şu an. Ya fullleyince full depo benzin gibi gidiyor mu o kadar? Uzun? Yok ya gitmiyor ya. Bu arada konuyla alakası değişti bir film var kesin izleyin. Ne diye bir film? değiş Değişim var. Aynen. The şey... Fox'u oynadı. Bayağı ser abi. Nerede bu yayınlanıyor? Ha, gördüm bir. Söyle lan ne olacak? Ha, Netflix'te. Bayağı güzel. Bu ne? Ya, oluyor filmin mi? konusu şey. Abi dünyada vampirler var, tamam mı? Bir de bu vampirleri avlayan böyle Sennika denilen bir kuruluş var ama bayağı şey avlıyorlar. Hani sanki sanki sincep avlıyor. Günlük işmiş gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Bizim de bir tane ana karakter var. Normal